Bir önceki videoda her şeyi bugünkü değeriyle ifade edip reel getiriyi hesaplamıştık. Şimdi geçen sene yatırdığımız 100 liranın bugünkü değerini kullanıp getiriyi de bugünkü değeriyle anladığımızda reel getirinin ne olduğunu bulabilmiştik. Bu videoda da aynı şeyi yapmanın başka bir yolunu öğreneceğiz. Her şeyi bugünkü değeri yerine geçen seneki değeriyle ifade edeceğiz. 110 lira almıştık. Evet, 110 lira geçen sene kaç lira ediyordu? Bunu hemen hesaplayabiliriz. Önemli olan fikri anlamanız. Geçen sene bir miktar para vardı değil mi? Şimdi buna x diyelim. Bunu enflasyon oranıyla çarptığımızda, evet, yani %2 arttırdığımızda, diyelim enflasyon %2 olsun, bugünkü değeri olan 110 liraya gelecek. x'i bulmak için iki tarafı da 1,02'ye bölelim. Buradan da x'i, yani enflasyonu, Enflasyon oranıyla düzeltildiğinde daha doğrusu bugünün 110 liralık alım gücüne sahip olan para miktarını bulalım geçen yıl Bugünkü parayla 110 liralık alım gücüne sahip olan miktar kaçmış onu buluyoruz. 110 bölü 1 virgül 02'yi hesaplayarak bulabiliriz. 110 bölü 1 virgül 02 yuvarladığımızda 107 virgül 8 eder. Evet, x 107 virgül arkadaşlar. Eğer tüketici fiyatları endeksine inanıyorsanız buna tüfe de denir. Geçen seneki 107 virgül 8 liranın bir hane daha ekleyelim. Geçen seneki 107,84 liranın alım gücüyle bugünkü 110 liranın alım gücü birbirine eşit. O halde getirimizin geçen seneki değeri ne olur? Geçen seneki değeri. Elimize geçen seneki değeriyle 107,84 lira geçti öyle değil mi? Ve geçen sene 100 lira yatırmıştık. Buradan getiriyi... 7,84 olarak bulabiliriz. Reel getiriyi bulmak için de yani alım gücümüz ne kadar yükseldi sorusunun cevabı içinde 100 liralık yatırımda 7,84 lira elde ettiğimize göre evet hesaplaması çok kolay. Yine %7,8'lik bir reel getiri elde etmiş olduğumuz sonucunu bulabiliriz.